Herkese yeniden merhaba. Bu videoda şimdi e, magnet yapacağız. Yeni doğan yemek için, eline gidene dağıtmak için yapılan bir magnet. Şu kalıbı şimdi ben yakınlaştıracağım. Siz buradan e, print alabilirsiniz. Ölçeceğim. Siz de mezro bundan baz alabilirsiniz. 8 cm genişliğinde. Bunun resmini alarak 8 cm'de de ekranda ayarlayarak daha önceki e, tavşan patik figürü yaptığım bu tavşandan e, yola çıkarak kalıbı nasıl çıkaracağınızı e, artık hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. O şekilde kalıbı çıkarabilirsiniz. Şimdi şurada e, falçatayla ben e, buralarını kestim niye yaptığımı e, işlemleri yaparken siz de daha iyi anlayacaksınız. Siz de bu şekilde falçatayla yaparsanız e, hem işiniz hızlanır hem de muntazam dikişler sağlarsınız. Şöyle ben daha önce e, yapmıştım şimdi sizin için bir tane yapacağım. Hepsinin yeri aynı oluyor böyle olunca. Böyle çiçeklerimiz var. Alize Şimli şal e, kodunu da yazacağım aşağıya işlemek için nakış ipliğimiz var. Antel rümüz var. İki tane olması yeterli olacaktır. Bunun ben şu genişliğini size hemen ölçeyim. Hani onun genişliğini derseniz eğer. geniş kısmı beş buçuk santim ayarlamak için bir tane e, kartonumuz var altı santim altmış kere doluyoruz şimdi birazdan göreceksiniz zaten önüne şöyle bir sıra incimiz var küpeleri için beyaz incimiz var yarım ince sen rengi keçemiz var bunu daha açık renkte tercih edebilirsiniz o sizin Tercihinize kalmış. Benim elimde bu renk vardı. Bu rengi kullandım. Mıknatısım var bir tane. Bu şekilde. Tabii ki yapıştırmak için silikon çubuğumuz ve silikon tabancamız. Ee, böyle etiketimiz var. Bu etiketi ben e, Canva programıyla hazırladım. Eğer talep gelirse nasıl hazırlandığıyla alakalı bir video çekerim. Bu benim kızım için hazırladığım etiket. Şimdi ilk önce ne kafasını yaparak başlayacağız. Bunları böyle şerit halinde ayarlıyorum. Ee, şuraya bir yere de koyarım. Ee, nasıl olduğunu. Önce şerit halinde ayarlıyorum. işaretliyorum ve buralarını dikiyorum. Şerit halindeyken. Üst üste koyup bu şekilde kesiyorum. Yani kestikten sonra bu işlem bitmiş oluyor. Geriye benim dikip içini doldurmam kalıyor. Şimdi... Bu göz ve ağız işlemesini de yapalım. Daha sonra devam edelim. Bu nakış ipliği birazcık kalın olduğu için tek kat olarak işleyeceğim. Tek kat işleyeceğim için de sürekli şurası çıkışmasın diye bir yöntem var onu yapacağım. Şu ipliğin ortasından şöyle geçiriyoruz. Şimdi etrafını dikeceğiz. Ben diğer gözü de yaptım vakit kaybetmemek için. İpimi de geçirdim. Ten rengi bir ip var burada. Siz kırık beyaz filan da kullanabilirsiniz yani. O size kalmış. Sırıtmadığı sürece önemli değil. Şimdi üst tarafta az bir boşluk bırakacağız. Elyaf doldurmak için. Şimdi dikmeye başlayalım. Daha önce bu dikişi göstermiştim ben ee, tavşamı dikerken. Yine de burayı hızlandırırım. bebeğimiz bu şekilde hazır şimdi diğer parçaları hazırlamaya geçeceğiz tüm parçalar hazır olunca bebeğimiz bitmiş sayılır zaten şu elbisesini yapacağız şimdi Siz de e, şu sıkılığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sırada saçı var. 60 kere dolayacağız. bunu. Bu şekilde bir dolama 1'dir. Yani arkası önü 1 2 değil. 1. Yani tam tur 1 sayılıyor. saçımız da hazır bu şekilde şimdi en son şu inciden keseceğim bu elbisenin şu kısmına keseceğim Şeketimizi keseceğiz. Ama ben e, kalma programıyla yaptım. Yüksek çözünürlükte PNG olarak e, baskıcıya gönderdim. Onlar da böyle parlak yüzeyli kağıtlar oluyor ve yüksek çözünürlükte basabiliyorlar. Kırtasiyelerde filan çok böyle şey oluyor soluk renkleri kalıyor o yüzden ben de oradan tercih ettim. Şimdi birleştirmek için hiçbir engelimiz kalmadı. Silikonla da yapıştırabilirsiniz ama ben şöyle bir zımba kullanacağım. Şimdi ilk önce saçını takacağız. Tam ortalayarak takmaya dikkat edelim. Tam ağzının altındaki hizadan saçı buraya sabitleyeceğiz. Burada bağladık. Şu saçlarını şuradan şöyle çekerek düzelteceğiz. Bebeğimiz bu kadar. Siz burayı isterseniz daha da böyle kısaltabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde yapmak istedim. Ee, çiçekleri böyle, örgülerini tepele birleştirdim. Ama şunu birazcık gevşek örmüşüm galiba. Bu biraz sıkı oldu. Ee, onu ayarlarsınız. Bu şekilde bir bebek oldu. Böyle magnet gelenlere vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.